Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Bu dersimizde perspektif nedir? Bunu işleyeceğiz. En basit haliyle perspektifi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle sizden şunu düşünmenizi istiyorum. Elimizde aynı boyutta iki adet küp olduğunu düşünelim. Bu küplerden birini yakınımıza, diğerini daha uzun uzağımıza koyarsak, bize yakın olanı daha büyük, bize uzak olan küpü ise daha küçük görürüz. Aslında çok basit bir tabirle gözümüzden uzaklaştıkça küçülmesine cisimlerin perspektif diyebiliriz. Perspektif, çizgi ve rey perspektifi olarak ikiye ayrılıyor. Ben şu an kara kalem kısmında olduğumuz için sadece çizgi perspektifinden bahsedeceğim. Evet, ve size tek kaçış noktalı perspektif ve iki kaçış noktalı perspektifi anlatacağım. Bu videoda da tek kaçış noktalıya değineceğim. Şimdi öncelikle çizime başlamadan önce göz hizamızı belirlememiz gerekiyor. Klasik bir şey vardır hani şöyle düz bir çizgi çekilir. Çizime başlamadan önce ve buna ufuk çizgisi denir. Ufuk çizgisi. Evet. Bu bizim göz hizamızdı. Biz Evet, öncelikle ufuk çizgisini çizerek başladım. Ufuk çizgisi bizim göz hizamızdır. Eğer bir cisim göz hizamızda tutarsak onun sadece belli başlı yerlerini görebiliriz. Üstünü ve altını göremeyiz. Fakat bir köpü mesela ufuk çizgimizin göz hizamızın altında tutarsak onun üstünü, göz hizamızın üstünde tutarsak da altını görebiliriz. Bunu videonun ilerleyen kısımlarında daha iyi açıklayacağımı düşünüyorum. Şimdi bir kaçış noktası belirlememiz lazım. Bu kaçış noktasını da size şöyle anlatabilirim. Dümdüz bir yol ayarladın ve yoldan yol sizden uzaklaştıkça tek bir noktada birleşiyormuş gibi görünüyor. İşte o noktada her şeyin birleştiğini sandığımız o noktaya kaçış noktası denir. Ufuk çizgimizin üstünden herhangi bir noktadan kaçış noktası belirleyeceğim şimdi. Şuradan belirleyelim. Ve tek kaçış noktalı perspektife başlıyorum. Şimdi ben küp üzerinden anlatacağım. Şöyle şöyle bir küp çizmek istiyorum. Kare daha doğrusu kareyle başlayacağım. Bu çizdiğimiz karenin köşe noktaları bu kaçış noktasına gitmek zorunda. Şuraya da KN yazalım. Köşelerini, köşelerimden kaçış noktasına ışınlar gönderiyorum. ve sonra karenin küpümüzün genişliğine karar veriyorum şu anda bu küpümüz ufuk çizgisinin altında olduğu için biz bu küpün üst kısmını görebiliyoruz Bu videonun en başında bize yakın olan cisimleri büyük görürken uzak cisimleri küçük görürüz demiştim. Aslında şu an bu iki çizdiğim küp de aynı boyutta. Nasıl mı aynı boyutta? Bunun köşelerinden çıkan bir var. Kaçış noktasında birleşirken bunun köşelerine de değiyor. Bu da demek oluyor ki aslında ben bu küpü buradan alıp bu seviyeye kadar kendime yaklaştırsam Buradaki kare kısımla bu kare kısım örtüşecek ve diğer tüm parçaları. Çünkü bunlar aynı boyda. Perspektif aslında budur. Şimdi ufuk çizgisinin konumuna göre farklı bir konumda küp çizelim. Bu sefer de ufuk çizgisinin üstünde çizelim. Şuraya şöyle. Bir kare çizdim yine. Bunun da köşelerini kaçış noktasına gönderiyorum. kalınlığını belli ediyorum. Biraz daha belirginleştiriyorum. Evet, bu küp ufuk çizgimizin yani göz izahımızın bakış izahımızın üstünde olduğu için biz bu küpün alt kısmını görüyoruz. Bu küp ise ufuk çizgisinin bakış izahımızın altında olduğu için üst kısmını görüyoruz. Eğer ufuk çizgimizin tam üstünde bir küp çizeceksem şuraya hemen onu da göstereyim. Yine köşelerden kaçış noktasına çizgiler gönderiyorum. ve gördüğünüz üzere ben buradan yolladım, benim buradan yolladığım çizgiler görünmüyor. Yani şöyle yapalım. Kalınlığını belli edince daha iyi olacaktır. Şu anda bu küpün ne üstünü ne altını görebiliyoruz. Sadece tek tarafının yanını görebiliyoruz. Bunun da nedeni ufuk çizgimizin tam üstünde olması. Tam önden görebiliyoruz bunu. Bir de yanını biraz görebiliyoruz. Kaçış noktamız burada olduğu için. Ben burada bir örnek daha vermek istiyorum. Şöyle. Şimdi hem size istediğim, belirleyeceğiniz kaçış noktasına göre etrafına pek çok kareler çizmeniz. Şöyle göstereyim. Etrafına pek çok kare çizin. Üstüne, ufuk çizgisinin üstüne, ufuk çizgisinin altına, etrafına kareler çizin. Ve daha sonra köşe noktalarını kaçış noktasına gönderin. Tüm köşelerden kaçış noktasına ışınlar gönderin. Bu arada bu çizgileri yaparken çok bastırmayın. Ki... Evet, bunlar normalde gözle görülebilen çizgiler değil çünkü. O yüzden bu çizgileri yaparken çok bastırmayın. Köşe noktalardan kaçış noktasına çizgiler gönderiyoruz. <gülüyor> Sonra bu çizdiğiniz karelerin kalınlığına karar verin. Sınırlarınızı artık biliyorsunuz. Köşelerden kaçış noktasına çizgiler gönderdik ve sınırlarımız belli oldu. Kalınlıklarına karar verin. köşelerden kaçış noktasına ışınlar gönderdikten sonra tek yapmanız gereken kalınlığına karar vermeniz. Çünkü belirginleştirdiğiniz zaman fark edeceksiniz ki zaten perspektife uygun bir şekilde çizmişsiniz. Kaçış noktasına gönderirken çizgiler gitgide gitgide gitgide küçülüyor zaten. Perspektifi sağlamış oluyorsunuz böylelikle. Evet, farkındaysanız tüm küplerimiz perspektife uygun bir şekilde, tek kaçış noktalı perspektife uygun bir şekilde çizilmiş oldu. Şimdi buradan geldiğini düşünelim ve ona göre tonlamamızı yapalım. Eğer tonlama derslerini izlemediyseniz öncelikle onları izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü şu an burada ayrıntılı olarak göstermeyeceğim. Arkadaşlar burada öğrendiğimiz perspektifi, tek kaçış noktalı perspektifi ve çift kaçış noktalı perspektifi çizeceğimiz tüm resimlerde uygulayacağız. Tabii ki her seferinde ufuk çizgisini çizelim, kaçış noktası belirleyelim şeklinde bunu yapmayacağız. Zaten eliniz alıştıktan sonra otomatik olarak kaçış noktasına, ufuk çizgisine ihtiyaç duymadan sadece gözünüzle oranlayarak bu perspektif etkisini çizimlerinizde yaratabileceksiniz. Ben diğerlerinin tonlamasını yapmayı düşünmüyorum yoksa video çok uzayacak. Ama siz hepsinin tonlamasında elinizin alışması için yaparsanız çok iyi olacaktır. Bir sonraki videoda da çift kaçış noktalı perspektife değinmeyi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.